Güya başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. İlk gol geldi. Rakibini şaşırtabilecek mi? Kafasıyla topu kaleye yolladı. Maç 2-0. Havadan vurdu. Bu golle şampiyon çıkar. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Topu direğin dibi. Yok böyle bir gol. Fark açıldı. Ama Süper Güçler hala durumu kurtarabilir başladı. Yerden yuvarladı. Top ve gol. Fark açıldı ama maç çok fireleri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Nasıl bir şut? Yerden sert vuruş. Kaleninle de evleşti. Boşa özel güç harcamamak olmak için sola top ve gol. Ceza sahasına doğru. İşte bu kadar. Yerden bir şut kolay değil dedi. Süper bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Ve top boks'a taktı. Yerden gol arıyor. Mükemmel bir kafa golü. Yerden yuvarladı. Mükemmel bir gol. Mağlup oyuncu erken pes etti. Ayağının içine vurdu. Bir daha gol. Rakibinin altından gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Gol gol top bilelerde. Yerden sert vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını kafayla denedi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Her top ellerinde eriyor. Top bireyi yaladı. Son 10 saniye. Gol derdi. Bir de şut çıkardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yine alt tarafa doğru. Vurdum en gol. Maçta son anlar. Topağlarla buluştu. Maç sona erdi. Goller arka arkaya geldi. Ve bol gollü bir maç oldu. Güzel, zemin güzel, her şey müsait. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Golü üstten arıyor. Top adeta paylaşılamıyor. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahsında zaman geçiriyor. Güzel şut. Oyuncu yerinde duramıyor. Alttan gol maçlıyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Harika bir maç çıkarıyor. Finali havalandırdı Ceza sahasını Mükemmel bir gol Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti Skor 2-1 Yerden bir şut Kafayla şut çıktı Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı Oyuncuların süper maalesef kendi kalesine Bunlar nasıl goller sayın seyirciler Yerden gol arıyor kalan son 45 saniye. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. İki oyuncu eşitliği henüz bozamadı. Yerden gol peşinde. Biriye çarptı. Vücudunu siper ediyor adeta. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Maçın son 30 saniyesi. Maç şimdi 4-3 Buzdama basıldı. Buzu. Gel Vurdu ve gol. Kafasını büktü. Büyük kafa goldü. İçmezliği buldu sanki Süper güçler hala var İki oyuncunun da zamanlaması harika Gol mü? Hayır, hayır Ve topağlar da ayağının vurdu Bakalım son saniye Bu kez kafayla gol geldi Kale küçüldü, bakalım şimdi ne olacak Ve büyük kale Aman Allah'ım bu nasıl bir top Büyük top ateşi sök kaleci giyerini aldı 90 saniye sona erdi İki oledi ve bir roman yaşanabilir. Hıçanda beklenen maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Top kötü. Gool! Direkten gol geldi. Güzel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Gol gol, Top bir Alttan gola maçlıyor. Yok böyle bir gol. Sürekli 90 Durum 3-1. Ceza sahasına doğru. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Yerden bir şut. Kale önünde savunma yapıyor. İyi vurursa gol olur. Direğe çarptı. Her top ellerinde eriyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Boşa özel güç harcamamak için sona sattı. Allah'ım gol! Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Gol! Süper güçler tükenmeden Kimin kazanacağını söylemek zor. Bu en gol! Maçı yarıladık. Havadan vuruş. İyi kurtardı. Maçı neredeyse koparttı. Süper bir gol! Pes etti ve sahayı terk etti. Santaner, iki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Maç golye başladı. Skor 1-1. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. Alta doğru vurdu. Kalesini mükemmel savunuyor. Harika kurtardı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Kalede çok bekliyor. Bu gole şapka çıkar. Yine alt doğru vurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Oyuncuların süper güçleri... Gol. İyi vurursa gol olur. Maça yarıladık. Bu fark kapanabilir. Maç yeniden başlıyor seyirciler. Büyük kafa kullandı ve şimdi... maç 3-3. Büyük kafa. Büyük kafaya karşı savunma geldi. Topu havada tuttu. Havadan vurdu. Top büyüdü. Maçı bitmesine 30 saniye kaldı. Topu sektirerek, şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Yokcan vurdu ve gol oldu. Çift gol, kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Süper kurtarış. Buzladı. Büyükkanım gol gol, buz gibi bir gol. Sahada resmen şov yapıyor. Çok kritik saniyeler. Mükemmel bir son saniye golü. Sürü uzatıldı. Cezah sahasına doğru gol, Top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Ve gol. Havadan vurdu Mükemmel bir kafa golü Rakibinin altından gol peşinde Vücudunu siper ediyor adeta Artık son düdük bekleniyor Hakem maçı bitirdi Bu zor maç sona erdi Sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Topa vuracak mı vurmayacak mı? Güzel çıkardı. Yerden gol arıyor. Maç tekrar başladı. Ve yine kurtardı. Top kayboldu. Kafasını büyüttü. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Büyük kaleyle hayatının en kolay golünü atabilir. Bir anda kayboldu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Görünmeden gol atabilmekte de... Çift gol! Büyük kale. Süper güçler havada uçuştu. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kalan sabze top büyüdü. Şimdi gol atmak zor. Buzu paramparça etti. İki oyuncunun da zamanlaması harika. İyi vurdu. Boşa özel ve topağılarda. Alttan golem açlıyor. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Vurdu ve gol. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Çok hareketli. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Allah'ım gol. Sürekli 90. görüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yukarıdan gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top kocaman oldu. Direkt geçip hayret. Gol yedi <gülüyor> Topu direğin dibine doğru gönderiyor Harika kurtardı Kafasıyla topu kaleye gönderdi <gülüyor> <Kol nasıl vuruşu? gülüyor> Yerden sert <İshak> vuruş <gülüyor> Gol oldu gol Direği salladı ve golünü taktı Son 10 saniye Şansını üst taraftan dönüyor Tehlikeli ataklara karşı Resmen gözünüz akıllı bir vuruş Maçta son anlar Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı.